Biraz düşündüm Dedim ki hayat çok mu zor Oysa kişinin ucunda Güzel son hal bu ki bunlar Zalimken kör olası diyar insana bu kadar büyüleyip Kendine çekecekse Tanrı aşkına insana bu kadar Yakıp öldürüp Katledecekken yani zaman Böyle mi? Çalışıp çalıştırıp Adamı bir şekilde bozuyor eğer insanlık buna önlem almazsa O özürler hiçbir şekilde kabul edilmiyor Beni tanıyan Diyor ki süreç çok mu zor? Oysa ki işin ucunda Güzel son halbuki bunlar Zalimken kör olası diye İnsanı bu kadar Büyüleyip kendine çekecekse Tanrı aşkına insana bu kadar Yakıp, öldürüp, katledecekken Zaman böyle mi çalışıp, çalıştırıp Adamı bir şekilde bozuyor Eğer insanlık buna önlem almasa O ödürler hiçbir şekilde kabul edilmiyor